Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santırla telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu, gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizler akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti, her şey her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regulasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Ee, şimdi hattımızda yine çok değerli, daha önce de burada konuşmaktan büyük keyif aldım. E, Sayın Hakan Yıldız var. Merhabalar Hakan Bey. Merhabalar Serap Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim. Çok çok iyiyim. Çok güzel haberlerle bugün e, sizinle paylaşacağım. Çok güzel haberlerle birlikte geldik. Şahanesiniz. Yani şimdi sizi biz Fonbulucu.com ile tanıdık. Fonbulucu.com ne yapıyorduyla Biraz başlayalım. O güzel haberlere bir geçişimiz olsun. Kesinlikle. Fonbulucu.com aslında bir kitle fonlama platformu. E, fakat e, sadece kitle fonlama platformumuz değil, bir melek yatırım ağı e, ve bir e, girişim sermaye fonu e, şeklinde çalışan e, girişimlerimizin finansa erişimini sağlarken aynı zamanda yatırımcılarımızın da girişimcilere doğru zamanda e, ulaşmasını sağlayan, araçlar sunan e, birkaç platformdan oluşan bir grup aslında. Böyle özetleyebiliriz. Süper. Şimdi ben bunları ilk kez bundan seneler önce gördüm. Yani adamlar diyorlar ki biz böyle böyle bir fikrimiz var bizim. Biz bu konuya para arıyoruz bana para versene. Şimdi ben o zaman tam oturtamıyordum. Ben biraz da eski kafalı olduğum için belki de tam kafamda <gülüyor> oturtamıyordum. Diyordum ki abi ben niye sana para vereyim ki? Yani sen sonra çok para kazanacaksın, Facebook olacaksın, 1 milyar dolar kazanacaksın. Sonra beni ne göreceksin? Bu konuda benim çıkarım ne olacak diyordum. Herkes bana şey dedi ya olur mu bak böyle şeylerin çıkması için bu çok önemli diyordu. Ama siz fon bulucuyla bu işi bir karşılıklı yarar, karşılıklı fayda haline dönüştürdünüz sanırım değil mi efendim? Aynen öyle oldu. Aslında tabii sizin eski kapalı olmadığınızı biliyorum. Şu anda zaten yeni şeyler rektöründeyiz. Bu da onun kanıtı olsa gerek. Söylediğimiz gerçekleşti. Yani 2012'den bu yana dünyada 100 milyar doları aştı toplanan fon. Demek ki insanlar doğru motivasyonunu sağladıktan sonra girişimlere, sosyal girişim olsun, kar amacı olsun, güçsün bir şekilde destek oluyorlar, finanse ediyorlar. Ama burada söylediğiniz gibi motivasyon önemli. Yani sunduğunuz aracın size destek vermek isteyecek, finansman sağlayacak kişiye ne sağladığı önemli. Burada hepimiz biliyoruz, dünyada sosyal girişimleri insanlar duygusal motivasyonlarla çok rahatlıkla destekleyebiliyorlar. Ama artık tabii bu işin farklı bir boyutuna geçiyoruz girişimlerin finansal erişimini e, sağlarken, işte yatırımcılar için de büyük fırsatlar sunan e, share-based e, kraftfahnlık dediğimiz veya equity-based kraftfahnlık dediğimiz uygulamalar Türkiye'de de artık başlıyor. Hatta işte güzel haberlerimden biri de buydu. Sizinle daha önceki programlarımızda hep gelecek zamandan bahsediyorduk yapacağız edeceğiz diye ama bugün artık çok rahatlıkla bunu yaptık girişimcilerimiz için bugün itibariyle çok farklı bir dünya karşılarına çıkacak diye söyleyebilirim en azından Evet gelecek geldi. Şimdi hani bunlar olacak derken şimdi olduğu zamanlardayız. Şimdi olduğu zamanlarda ne oluyoryu biraz söyleyeyim Şimdi benim bir girişim şirketim var. Ben buraya sermaye almak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Mesela işte ne bileyim gidip bir arkadaştan borç alabilirim. Ya da mesela işte ne bileyim Melek Yatırımcı ya da e, VP'ye gidip abi benim böyle böyle bir şeyim var sen bana belli bir yüzdeyi verin sana vereyim. Sen de bana aslanlar gibi para ver diyebilirim. Bir de sizin yolunuz var. Şimdi o yolun ne olduğunu konuşalım mı? alım Tabii ki bu yol aslında e, güvenli hızlı kolay olarak nitelendiriyoruz biz bildiğiniz gibi Türkiye'de finanse erişim için birçok araç var e, ama bunların başında da işte kredi borçlanma geliyor bu tabii evet. girişimcilik ekosistemini incelediğimiz zaman e, doğru bir finansman şekli değil Çünkü ciddi bir maliyet söz konusu burada bu maliyeti e, ölçeklenmeye başlayan girişimcilerin karşılaması pek mümkün olmuyor ki Türkiye'de paranın maliyetini de hepimiz biliyoruz. Şu oldukça yüksek. Peki e, pe, girişimciliğin gelişmesi için nasıl bir araç sunmalıyız ki bu araç hem girişimciliği geliştirsin hem hızlı olsun hem kolay ulaşılabilsin hem de girişimci için maliyet oluşturmasın. E, bu finansı bir şekilde girişimciye aktardıktan sonra e, kendisi işine odaklansın ve ürününü hizmetini geliştirmeye çalışsın. Aslında çıkış noktamızda buydu, odak buydu. Ee, oh. Bunu e, söylediğiniz gibi bir girişim şirketi olması da gerekmiyor. E, bir fikrinizin, bir projenizin olması bile kafiye aslında. Bu kadar <gülüyor> kolaylaştırıldı bu iş. E, 2017 yılında Türkiye'de e, paya dayalı kitle fonlaması ile ilgili birkaç madde sermaye piyasası kurulunun yasasına ilave edildi. Hemen arkasından 2019... Bu kanunlarla desteklenmiş bir şeyden bahsediyoruz şu anda onu söyleyelim. Yani kanunu çıkmış Tabii. bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Çok çok haklısınız. Yani bundan sonra bahsedeceklerim gerçekten Türkiye'de regüle edilmiş bir durumdan bahsediyoruz. Tamam. Ee, bu regülasyon e, 2019 Ekim ayında tebliğ yayınlandı sermaye piyasası kurulu tarafından. Burada platformların yani bu e, girişimcinin finansla erişiminde aracılık edecek e, yapıların Platformların tanımı yapıldığı, nasıl kurulacakları, nasıl çalışacaklarına dair, yatırımcılarla ilgili tanımlamalar yapıldı, nitelikli ve nitelikli olma yatırımcılar. Aynı şekilde gelişimcilerin bu sistemden istifade edebilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiği tanımlandı. Bu tanımlamalar neticesinde de ee, platformlar sermaye kuruluna başvuru yapmaya başladılar. 8 Nisan 2021 tarihinde sermaye piyasası kurulu tarafından lisanslandık. Böylelikle Türkiye'de regülasyonun karşılığında faaliyete geçen ilk platform olmayı başardık. Şu anda aktif olarak girişimlerin projelerini kabul ediyoruz. Biraz önce başta da söylediğim aslında güzel haberim de şu bugün itibariyle de ilk girişimi yayınlayarak yatırımcılara sunmuş olacağız. Böylelikle siz 1 liradan başlayan dilediğiniz rakamlar, e, girişimlerin paylarına ortak olabileceksiniz. Geleceklerine ortak olabileceksiniz. Ve bunu son derece güvenli bir sistemle kolay ve hızlı gerçekleştireceksiniz. Güvenliğinin altını çizmek istiyorum. Aslında e, Türkiye'de kötü örnekler de e, kendini duyururken güvenli şekilde duyuruyor ama bunun altı bizde gerçekten dolu Serhat Bey. Eğer müsaade ederseniz oradan biraz bahsedeyim. Yani şöyle e, şuradan girelim mi? Şimdi ben mesela bir şirkete ortak olmak istiyorum. Benim cebimde daha doğrusu işte 1 lirayla x lira arasım param var. Ben bir şirkete ortak olmak istiyorum. Şirketi çok beğendim değil mi? Ben gidiyorum ve e, buradan pay almak istiyorum. Bunu nasıl yapıyorum ve bu parayı ben Hakan Bey'in hesabına mı koyuyorum? Şirketin hesabına mı koyuyorum? Nasıl oluyor oradan başlayalım isterseniz. Harika. Aslında e, güvenliğinin altı dolu dediğiminde aç, e, açıklamasını daha doğrusu sorularını siz sordunuz. E, bizim sistemde platformlara yatırımcılarımız üye oluyorlar. E, ve tamam. e devlet üzerinden doğrulama gerçekleştiriyoruz. E, Güzel. Yatırımcılar veya girişimciler için. Böylelikle aslında kişilerin e, gerçekten o kişiler olduğunu da doğrulamış oluyoruz. Buradan başlıyor aslında sistem. Süper. E, bu kayıt işlemlerini bitirdikten sonra bizim yayınladığımız e, listelediğimiz girişimcilerin e, kampanya sayfalarına girerek bütün bilgilerine ulaşabiliyor yatırımcılar. Buradan seçtikleri girişimde sadece yapacakları iş, yatırım yap butonunu kullanmak, ondan sonra karşılarına çıkan ekranda EFT veya kredi kartıyla ödeme yapıyorlar. Peki ondan sonra ne oluyor? Bu paralar evet. ne girişimcide ne de platformlarda toplanmıyor. Bu paralar emanet yetkilisi olarak tabir edilen tebliğde, takas bankta toplanıyor ve bloke ediliyor yatırımcı adına devlete bloke ediliyor yani kesinlikle efendim bu paraların hepsi e, hiçbir şekilde girişimcide veya platformda değil bu paraların hepsi devletin e, daha doğrusu borsa İstanbul aşeninin e, iştirakli olan takas bankta bloke ediliyor yatırımcı adına kampanyanın bir süresi var Serhat Bey o sürenin sonunda e, eğer kampanya hedefine ulaşmışsa istediğimiz fonu istediğimiz zamanda toplamışsak girişimciye aktarılması için prosedür başlıyor. Tabii ki bu prosedürün esası yatırımcının aldığı payın e, adına kaydileştirilmesi. Bu hizmeti de merkezi kayıt kuruluşu. Yine Borsa İstanbul'un iştiraki olan merkezi kayıt kuruluşu veriyor. Bu işlemlerin e, tamamı dijital. Siz bir pay aldığınız zaman kampanya sonunda finansal kapanış yapıyoruz ve sizin aldığınız pay... E, merkezi kayıt kuruluşu tarafından gir, e, hesabınıza ekleniyor. Siz e-devlet üzerinden e-yatırımcı uygulamasını kullanarak hangi girişimden ne kadar pay aldınız, e, ne zaman aldınız, bunlarla ilgili verileri online görebiliyorsunuz. Bu da e, yine e, işin yeni kısmı. E, hiçbir şekilde imza, kağıt, prosedür yok bu işin içerisinde. Tamamen online olarak paylaş sizin adınıza. E, kaydı iyileştirilmiş oluyor. Eğer finansal kapanıştan sonra girişimci tüm prosedürü yerine getirmişse ki onlar da çok kolay işler. E, biz girişimcinin e, hesabına parayı aktarıyoruz. Tabi burada da bitmiyor yine güvenlik sistemi. Girişimciler 6 ayda bir bu fonu nasıl kullandıklarına dair raporlar veriyorlar bize. Bu da bağımsız denetim raporları. Yine SPK tarafından lisanslanmış e, bağımsız denetçiler tarafından yapılıyor. Tabii ki bu neye göre yapılıyor? Başta kampanya öncesi de e, topladığı fonu nerelerde, hangi tarihlerde kullanacağına dair girişimci bir fon kullanım raporu veriyor. Bu rapor 6 ayda bir alınıp kampanya sayfasına yayınlanıyor ve yatırımcılara bildiriliyor. Sistem aslında son derece kolay birkaç tuşa basarak çalışan bir sistem oldu. Peki şimdi mesela borsaya göre ben düşünüyorum. Borsada biz alsat alsat alsat yapıyoruz. Eyvah o şirketin CEO'sunun burnu tıkanmış. Bunun hisseleri düşer. Şimdi hemen satalım. İşte bilmem kimin karısı çocuk yapmış. Bu adam çok sevinir. Hemen bunun hisselerini alalım filanına varan böyle bir alsatçılık var borsada. Şimdi burada ben bir şirkete ortak oluyorum. Yani kelimenin tam anlamıyla ortak oluyorum. Peki bu şirket kar ettiği zaman ben bu kardan faydalanabiliyor muyum? Elbette burada yatırımcı olarak e, hak, hakkınız neyse burada da aynı şekilde hatta fazlasıyla var bu bir trade işlemi değil yani bir ticaret yapmıyorsunuz al sat yapmıyorsunuz burada mı satma hakkınız da var hiçbir sınırlama yok orada da tamam. e, bir şirkete ortak olduğunuz o şirket e, kar ettikçe temettü elbetteki payınız oranında alıyorsunuz e, hmm. bunu şöyle açıklayabilirim. Bir girişime yatırım yaptığınız zaman o girişimdeki payınız oranındaki hakkınızı her yıl yapılan genel kurularda nitelikli olmayan yatırımcıların bir oy hakkı yok, nitelikli olanların oy hakkı var burada. Ama katılabiliyorsunuz genel kurular, bağımsız denetim raporlarını inceleyebiliyorsunuz, bilançolarını talep edebiliyorsunuz. Çağrı etmişse girişim size temettüğünüzü ödüyor. İstediğiniz zaman payınızı istediğiniz kişiye satabiliyorsunuz. Burada da bir sınırlama dediğim gibi yok. Ama girişimcide bir sınırlama var Ferhat Bey. O da yatırımcıyı korumak adına. Girişimci 3 yıl boyunca bu kampanyayı yaptıktan sonra hisselerini satamıyor. Ama burada bir iki istisna var. Nitelikli yatırımcılara satabiliyor. Yani exit yapabiliyor. Sizin sevdiğiniz evet. konu exit evet. yapabiliyor e, veya e, ortaklar arasında hisse söz konusu olabiliyor girişimcinin hissesinde e, burada borsadan biraz farklıyız şöyle ki bunların hepsi ölçeklendik e, 45 derece açıyla 60 derece açıyla büyümeye başlayan şirketler dolayısıyla e, buradaki asıl amaç temettüden ziyade yani kar e, almaktan ziyade birkaç yıl içerisinde şirketin çok değerlenerek çarpanlı, 10 çarpanlı, 20 çarpanlı belki daha fazla exitlar yapmak şeklinde özetleyebilirim. Peki da çok merak ettim ben şimdi. Hani dedik ya kar payı dağıtımı vesaireler. Bu konuda siz aracı oluyor musunuz? Yoksa bu otomatik olarak mı? Zaten geliyor yatırımcının hesabına ya da yatırımcının bunun için bir soru sorup bu parayı talep etmek durumunda mı? Nasıl oluyor bu iş? Bu e, Türk Ticaret Kanunu'ndaki anonim şirketleri nasıl yönetiliyorsa aynı şekilde Abi. bizler zaten e, girişimcinin şirketi olsun olmasın e, kampanya sonunda ona bir e, anonim şirketi kurduruyoruz. Anonim şirketlerdeki hukuki e, konular burada da geçerli. E, bu söylediğinizle ilgili e, gerekli tüm regülasyon düzenlenmiş durumda. Zaten... Ee, önceden Türk Ticaret Kanununda anonim şirketler nasıl çalışıyorsa burada da o şekilde çalışıyor. Yani yeni Anladım. bir girişimci olunca daha böyle esnek girişimciye e, avantaj sağlayan bir durum yok burada. E, Yatırımcı avantaj sağlayan bir durum var. E, ama girişimci de artık para bulduğu için finanse eriştiği için çok rahatlıkla çalışabiliyor ama burada bence asıl e, önemli konu Serap Bey. Dünyada en fazla yatırım yapılan bir kampanya var, ondan bahsedeyim size. 72 bin üzerinde kişi veya kuruluş bir kitle fonlama kampanyasında yatırım yapmış, pay almış. Şimdi Türkiye'de de biz binlerce insanın pay aldığını göreceğiz girişimcilerde. Burada girişimcilerde de endişelenmesin, binlerce insanı nasıl yöneteceği diye düşünmesinler. Bunlar da düşünüldü, son derece kolay olacak. Ama burada e, çoklu ortaklı yapılarda e, girişimcinin büyük bir avantajı olacak. Binlerce markelçsi olacak. Binlerce ortak sayesinde hizmet veya ürününü e, alabilecek potansiyel müşteriler kazanacak. Aynı zamanda ihtiyaç duyduğu e, bir yardıma, bu yatırımcılar sayesinde iyi bir yatırım ilişkileri yönetimiyle çok rahat ulaşabilecek. Bu farklı bir dünyadan bahsediyor zaten. Yeni şeylerden bahsediyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Yani bu bu şunu getiriyor. Mesela ben ne bileyim 10 bin tane ortak toplamışsam mesela şirketimi tamamen atarak söylerim. Bu 10 bin tane adam kendi parasını korumak için ya da kendi parasını payını yükseltmek için o şirkete reklamını yapacak. Hani ben daha iyi bir reklamcı düşünemiyorum. Siz yani reklam sektörünü görmüş bir insansınız. Daha iyi bir reklam var mı bilmiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Bir de bu kişiler paylarını satarken yine girişimcinin reklamını yapmış olacak. Daha enteresan bir şey söyleyeyim size. E, diyelim ilk turda siz e, kampanyanızı yaptığınız 10 bin tane ortağınız oldu. Tabii bu ilk evet. turu girişimcinin ikinci, üçüncü turlarında, yatırım turlarında bu yatırımcılar aslında bir sonraki turunda potansiyel yatırımcılar. Ee, onlar ya exit yapacaklar ya yeni yatırım tırına katılacaklar. Böylelikle aslında siz e, girişiminizin hayat süresini kesinlikle uzatmış oluyorsunuz. Başarınızın da e, gerçekleşme şansını oldukça yükseltiyorsunuz bu sistemde. Anladım. Peki e, bir de şunu sormak istiyorum tabii ki. Şimdi siz böyle sokaktan geçen her girişimciye fon buluyor musunuz? Yani şimdi ben mesela bir yatırımcıyım, benim size güvenmem lazım. Dolayısıyla siz bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuzu bence ee halka söyleyelim ki bu akşamki fonlamaya belki gelmek isteyenler daha bir gönül rahatlığıyla gelsinler. İnşallah. Ee, tabii ki e, aslında e, yoldan geçen tüm girişimcilere destek vermek isteriz. Fakat bazı sınırlamalarımız var. Bu da yine tebliğden geliyor. Bize başvuran girişimcilerin teknoloji ve veya üretim faaliyetinde bulunan girişimciler olması gerekiyor. Hizmet ve ticaret şu anda kapsam dışı. Ee, dolayısıyla orada bir ayrım söz konusu ama inşallah önümüzdeki dönemde hizmet ve ticaret değişim içerisine girer. Tabii girişimciler başvurduktan sonra aslında bir... VC veya bir melek yatırımcı yatırımcı görüşmesi gibi değil biraz daha prosedürü var bizim sistemimizin. Girişimciyi çok iyi ediyoruz Onu iyi anlamaya çalışıyoruz. Kampanyasını hazırlarken ona her türlü desteği veriyoruz. Aslında girişimciler burada kendilerini yeniden keşfediyorlar. Girişimlerini yeniden keşfediyorlar. Şöyle Bu arada e şunu da söylemek gerekiyor. Siz aynı zamanda hem bir venture capital hem de melek yatırımcısınız değil mi? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Onu söyleyecektim ben de. Biz bütün kampanyasını yaptığımız girişimlerin en az %10 payını alarak ortak oluyoruz. Onların yönetiminde evet. destek olmaya çalışıyoruz. Böylelikle diğer yatırımcılarımızın da haklarını orada korumaya çalışıyoruz. Yani elimizi taşın altına sokuyoruz aslında girişimcilerde. Ama listelenen, yatırım için sunulan girişimleri de çok titizlikle seçmeye çalışıyoruz. Valla süpersiniz. Gerçekten de e, şimdi size nasıl ulaşsın insanlar? Fonbulucu.com dedim ama hani bu akşam ne yapabilirler, size gelebilirler? Biraz bunu da konuşalım. Aslında bu, bu akşam ilk kampanyamızı yayınlayacağız. Ee, er, evet evet. Bir ya, tarihi bir gün yaşıyoruz bugün aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz. Çünkü uzun yıllardır, 6 yıldır yapılan çalışmaların ilk meyvesini bugün alacağız. Ee, bu akşam bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Eğer her şey yolunda giderse onu duyuracağız. Takip etsinler bizi. Fondulucu.com'a girdiklerinde Invest diye bizim bir platformumuz var. Yatırım platformu. Invest.fondulucu.com'a gelip oradaki hislenen kampanyaları bugünden itibaren görmeye başlayacaklar. Herkesi davet ediyorum. Çünkü gerçekten mali bariyer burada 1 lira. Öğrenci de 18 yaşından büyük. Aktarı ücretli de herkes yatırım yapabilecek. Bu sayede gerçekten yıllardır konuştuğumuz sermayenin tabana yayılmasını da sağlamaya çalışacağız. Bu da makro ekonomik açıdan da gerçekten büyük bir katkı sağlayacak ekosisteme. Bu arada gelmek isteyenler kredi kartıyla bile yatırım, para, yatırım yapabiliyorlar diye biliyorum. Hatalı Hatta Serhat bir mobil uygulamamızı da hazırladık. Mayısın sonunda mobil uygulamamız da çıkacak yatırımcılar için. Siz cep telefonunuzdan birkaç tuşa dokunarak e, istediğiniz girişimden anında yatırım yapıp, e, yapabileceksiniz. E, haliyle girişimlere doğru zamanda ulaşabilecek yatırımcılar. Girişimciler de çalışsınlar, gayret etsinler, finansı düşünmesinler artık. Onlar işlerine uzaklansın istiyoruz. Kredi kartıyla yatırımcı olmak müthiş bir şey yani gerçekten de. <gülüyor> Hakan Bey e, yani bu adımlarınız için sizi kutluyorum. E, gerçekten de başından beri sizin bütün süreçlerinizi çok yakından takip etmeye çalışıyorum benimden geldiğince. Bugün artık o işin dibine geldik diye görüyorum. İnşallah buradaki başarı öykülerinizi de çok yakın zamanda tekrar e, mikrofonlarımıza taşıyalım efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de herkesin desteğini istiyorum bu noktada. Bu hareketi herkes katılsın. Gerçekten ülkemizin gelişmesi için girişimciliği geliştirmemiz gerekiyor. Onlara can suyu vermemiz gerekiyor. Ortak olmamız gerekiyor. Hayallerine, geleceklerine giderlerken o yolda bir arada olmamız gerekiyor. Ben çok teşekkür ederim. Siz uzun süredir destek veriyorsunuz bu sisteme, inanıyorsunuz. Ee, inşallah, i̇nşallah sizin gibi inanan insanlar çoğalır, hep beraber güzel işler yaparız. İnşallah Hakan Bey çok teşekkür ederim efendim, saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun hoşçakalın. Evet efendim yeni şeyler rehberinde sizlere bugün girişimi sermayeyi fonları oyunları falan anlattık gerçekten de ben çok keyif alıyorum bu programları böylesi konuklarla yaptığımda. Ama ee, programın sonuna geldik hepinize. Mutlu bir hafta diliyorum. Ben Serhat Ayhan Bana her daim Serhat Ayhan ismini ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden dışarıda cıvıl cıvıl bir hava var ama bizim dışarı çıkma gücümüz yok maalesef. Ee, iznimiz yok. O yüzden size şöyle Vivaldi'nin bahar senfonisiyle veda ediğimiz Istedim. Onu da rak versiyonuyla yapalım istedim. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum efendim. Hoşça kalın.